Medya sistem merkezi yayın sistemi sayesinde dünyanın herhangi bir yerinde bulunan şubelerinizi kolayca yönetebilirsiniz. Saniyeler içinde yeni yayını kışı oluşturarak gösterime sunabilirsiniz. Kafe, restoran, tesis, okul, turizm ajantaları gibi yüzlerce farklı sektör için geliştirilmiş sistem sayesinde anlık olarak duyuru veya video yayınlayabilir, menülerinizi ekranlarda gösterebilir veya dilerseniz canlı yayın, IP kamera görüntülerini televizyonlara yansıtabilirsiniz. Zamanlı gönderim özelliği ile belirli bir sürede başlayacak ve bitecek olan kampanyalar oluşturabilirsiniz. Medya sistem markanızın değerini ve prestijini arttırır. Kolay yönetim paneli sayesinde eğitim gerektirmeyen akıllı bir çözüm sınar. Cihazların çalışma özelliği sayesinde merkezi sistemi olan bağlantısı kopsa dahi kaldığı yerden sorunsuzca devam eder. Cihazların hepsi uzaktan yönetilir. Detaylı bilgi için lütfen bizi arayın.